beraberimizde beraber bir açılım yapacağız. Evet İsmail Bey hoş geldiniz öncelikle. hoş bulduk. Teşekkürler. herkese merhaba tekrar. T30 kutu açılışımızdan sonra sizler için T10'u hazırladık Berat Bey ile birlikte. Bu set 3 batarya, 1 ikili şarj aleti ve cihazımızdan oluşuyor. Cihazımız bilindiği üzere Agraz T10 serisi izrayı başlatma durumu hiç uzak konuya İsmail gireyim. Bey uzatalım biraz. Ee, şimdi Değişim konuya evet. <gülüyor> başlamadan önce biraz bize e, genel olarak ziraylaştırma hakkında kısa bir bilgi tamam. ve T10 hakkında da kısa bir bilgi verirseniz okay. en azından kullanıcılarımız cihazın ne olduğunu, nelerde evet. kullandığını, iş imkanların tamam. ne olduğunu okay. hepsini. Evet. Cihazımız İHA1 bir cihaz. İHA1 ehliyeti ile bu cihazımızı. Cihazımız tarlada e, çiftçilerin genelde tercih ettiği bir ürün sınıfından dolayı. 10 litrelik tankı ve 8 litrelik 2 opsiyonel tankı bulunmakta. 8 litrelik tankımızla doğru uçuş parametreleri uygulandığı takdirde bir uçuşta 9.5 dakika diyelim biz ona. 9 dk gen ilaçlanabiliyor. E, cihazımızın ekstra opsiyonel gübre aparatı da bulunuyor. gübre tankı da bulunabiliyor, alınabiliyor. Çiftçilerimiz dediğim gibi genelde T10'u tercih ediyor sınıfından, statüsünden dolayı. Ehliyetine ulaşmak almak daha kolay, daha maliyet, düşük. İHA2'deki T30 abisinin olduğu gibi bunda çok evrak prosedürü şu anlık yok. Yani almak isteyenler tabii ki biz itibata geçebilir. Teknik servis ve diğer eğitim tarafında da full paket sunuyoruz. Bu konuda destek oluyoruz. Dilerseniz yavaş yavaş kutu açılımına geçelim. Lütfen İsmail Bey. Cihazımızın içerisinde diğer T30'da olduğu gibi bir kumanda çantası yok ama diğer bütün her şey aynı. Şöyle hemen burada kumandamızdan başlayalım. Bir adet e, Smart Control'ı kumandamız bulunmakta. Kumandanın yine diğerinde olduğu gibi bir adet VB37 şarj external bataryası bulunuyor. E, bir adet hızlı şarj adaptörü yine Type-C kablosu. Şurada her zaman gibi bulunuyor. Kumanda kısmından sonra tabii ki bir de e, dangamız mevcut internet tarım platformuna bağlanmamız için bunu kullanıyoruz. Yine bataryamızı, ekstornu bataryamızı şarj edebilmemiz için bir adet şarj ünitesi. Ünitenin e, güç adaptörü ve e, enerji kablosu bulunmakta. Yanı sıra şarj aletimizi kullanabilmemiz için bir adet Power kablomuz var Enerji kablomuz var Bunları şöyle Koyduktan sonra Burada yine tabii nozul setimiz 4 tane nozul setimiz bulunuyor 110 derecelik 0,1 setleri bu Harbzeden ise 2, 1,5 ve 3'ü Bulunuyor. Obserob olarak alınabilir Bir de bir her zamanki gibi Askı kayışımız var Kumanda için Kullanmak isteyenler Kullanabilirler Poşetimiz içerisinde Alian takımı bir adet anahtar maşonlar için, tornavida seti, birkaç gerek maşon ve gerek vida, pervane için gerek e, cıvatalar bulunmakta. Ben hemen burayı açıp sizin cihazınızı göstereyim. Cihazınızı şöyle gösterdim. Bey, T10 e, bu serinin şu an için en küçük cihazı görmüş olduğunuz gibi e, T10'la ilgili ya da diğer tarım ilaçlama durumlarıyla ilgili teknik detay, teknik servis bilgisi yedek parça ya da e, mevzuat bilgilerle ilgili herhangi bir sorularınızı bizimle paylaşırsanız biz de size severek yardımcı oluruz. Bu konuda yapmamız gereken her konuda destek oluruz. Teşekkür peki, ediyorum. Peki İsmail Bey, peki. E, cihaz sonrası vermiş olduğunuz hizmetler var mı? Mersa Teknoloji olarak. Tabii. Cihazın e, bir kere bütün... Ya pandemi... da şöyle soralım sorumuzu. Siz cihazı getirip müşteri zaten bu cihazın sahibi şu an evet. Rafi Bey de kendileri de aramızda. Birazdan kendisiyle de görüşeceğiz. Siz getirip ben sana bu cihazı sattım. Al kardeşim bu cihazı götür mü diyorsunuz? Yoksa? Hayır. Evet, ee, şöyle yapıyoruz. Bizler, bizi tercih eden müşterilerimiz için bu cihazı aldıktan sonraki hizmetlerimiz şu. Cihazı kendisine teslim ettikten sonra iki günlük bir tip eğitimi veriyoruz. Yani burada cihazın tüm e, mekanik bakımı ilaçlama sonrası, bakımları, değişmesi gereken parçaların periyotları ve bunların sahip usulleri, pilin ve şarj artık kullanım prosedürleri, doğru kullanım usulleri, cihazın arazide nasıl kullanılacağı, hangi ava şartlarında, hangi meteorolojik durumlarda kullanılacağı, sivil mevzuatının neler olduğu, tanrım bakanlığı mevzuatının neler olduğundan bahsediyoruz. Cihazımızın ruhsatını ve diğer belgelerini alıcıyla paylaşıp, takip edilmesi gereken bir konuda yardımcı oluyoruz. Biraz da eğitimleri, yani ihabin ehliyetleri tarafında da kişilere, alan kişilere ihabin ehliyetini kazandırıyoruz. MyDefly Teknik ortaklığı olarak sizinle bunu yapıyoruz. Daha sonra tip eğitimleri bittikten sonraki süreçte de 724 telefonla kendilerine destek olabiliyoruz. Kazakların tabii ki yaşamalarını istemeyiz. Fakat olası kaçınılmaz bir şey çünkü bu bir hava aracı. Böyle bir durumda da parça ve yerinde teknik serviste ya da bulunduğumuz yerde acil bir durumda teknik servisle yine sizlerle ortaklaşa bu işe bu platformuna götürüyoruz. Şimdiye kadar bir memnuniyetsizlik yaşamadık. Bir gün içerisinde ciddi hasar almış cihazları bile aynı gün ayağa kaldırıp geri lokasyonuna ulaştırdık Türkiye genelinde. Bunu yapmaya devam ediyoruz. Yine yetiştirdiğimiz tekniksel mühendislerimiz ve bize gönül veren insanlarla bu kadroyu büyüterek Türkiye çapında büyümeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Çok sağ olun. İzninizle Rafi Bey'in de yardımı ile cihazı çıkartabilir miyiz? Tabii ki. Cihazın yanında bir de Rafi Bey'in cihazın kullanıcısı olarak görüşlerini alalım. E, cihazın kullanıcısı olarak e, cihazın sayenizde hayırlı olsun Öncelikle Rafi Bey. Hayırlı olsun. Cihazın e, tip eğitimlerini hatta bir defa iki defa tip eğitim aldık. E, sonra, var, var mı o konuda bir sormak istediğiniz yani, ya da memnun eğitimliğiniz? Cidden anlamda memnun eğitim olan bir süreç de var. Bir e, Birkaç alan arkadaşla konuştum, Farklı firmalardan alan arkadaşların hiç bir yetim olmadan cihazı teslim alıp uçurmaya çalışıyorlar. Hatta kurulumu yapılmayanlar bile kurulumu var. Kurulumu yapılmayanlar bile var. Böyle. Emruz Allah razı olsun. Hayırlı olsun tekrardan. Hayırlı olsun. Allah Arasın. iyi günlerde kullanılırmayı nasip etsin. Evet arkadaşlar DJI AGRAS T10. Zira evet. araştırma evet. dronumuz. Kullancısına hayırlı olsun diyoruz tekrardan. Güle güle kullanıyoruz. Bilal teşekkürler. Biz teşekkür ederiz İsmail Bey. Çok sağ olun. Arkadaşlar videolarımızın devamı için abone olma ve beğeni ol unutmayalım lütfen. Hepinize iyi ve sağlıklı günler dileriz. Emniyet uçuşlarınız olsun.